<gülüyor> Özcan kardeşimiz de Terneğiminin e, yönetim kurulu eski yönetim kuruluğunda ama e, köydeki hizmetleri devam ediyor. İstanbul'da ikamet ediyor. Ama köyde yazdığı önlerinde çalışmaktadır. Yaren televizyonunun da müdavimlerindendir. E, Özcan kardeşimiz Valla başka bir şey gördüğün gibi işte Allah hayırlı yağmurlar nasip etsin inşallah hayırlısını versin her zaman. Her zaman birlik beraberlik, biliyorsun her zaman iyi oluyor. Gençlere erkek olarak çalışmalarınız da Evet. Evet çok güzel oluyor, çok maşallah. Bu üçüncü senesi benim buraya gelmemden. Her senesi gibi daha güzel oluyor inşallah. Cümlemizde, cümlemizde. Sağol başkanım. İnşallah, amin cümlemizde. Merhaba, Çenter kardeşimizle. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde çalıştı ama son iki yıldır da o da e, ata yurduna ev yaparak köyümüze geldi. Bu hizmetlere de devam ediyor. E, yağmur duası için bu gelenek göreneklerimiz için ne düşünüyorsunuz? abi. Çok güzel geleneklerimiz. Geleneklerimizi devam ettirmeye çalışacağız Bugün üstünde buradayız. Memur. Yani. İnşallah bundan sonra evet. genç kardeşlerimizi, çocuklarımızı da getiririz. Bunları öğretiriz. İnşallah. Seyredenler de bunu öğrenir inşallah. Güzel olur başkanım. Emeklerinizden, çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Sa